Merhaba arkadaşlar. Bugün bir köşe yazısı kaleme aldım. Gürültülü komşu blok zincir misafir olursa diye BTC haberde. Yani şimdi bu konular biraz daha teknik olduğu için videoyla da açıklamak istedim. Yoksa karışık gelebilir size. Şimdi bu gürültülü komşu hikayesine sonra geleceğiz ama yazı özetle şunu anlatıyor. Anchor ismi verilen network blok zincir yeni bir şey geliştirdi. Buna da uygulama blok zinciri, pardon uygulama zinciri ismini verdi. Uygulama zincirlerinin farkı işte normalde sizin bir blok zincir geliştirirken karşılaştığınız bazı şeyleri daha hazır halde size sunması. Ve burada bir tane teknik problem var. Şimdi ona geleceğiz. Ona gelmeden önce süreç nasıl oldu onu bahsedeyim. Şimdi bu anchor zaten. Web3 altyapısı üzerine çalışan bir platform. Yani Web3 şuradan hemen girelim senin. Yani sürekli o odaklandıkları şey Web3'ün altyapısı. Mesela önceden ne yapıyorlardı? Staking olayı vardı. Siz mesela işte Akala'da veya başka bir yerde staking yapacaksınız. Diyor ki bu staking'i bizim işte sağlayacağımız düğümlerle yap. ve işte ona göre de bir Aydat, Aydat vari bir şey diyordunuz internet sitesine sonra bunlar geliştirdiler biraz daha gaming'e geçtiler. Gaming tarafında bir SDK yayınladılar. Yani trendi de takip ediyorlar. Ama burada biraz daha kırılım noktası olabilecek şeylerden biri bugünkü o bahsettiğim şey. Hemen onun da kaynakçılığımıza gelelim. Yazılarını göstereyim. Şimdi bu gelecekteki bir 3 geliştirmenin merkezine bu... Uygulama zincirlerini koyuyorlar. Bunu koyarken de öncelikle eski bir yazısı var Mayıs ayında çıkan. Orada diyor ki, şurada bahsediyor. Diyor ki artık biz ölçeklendirme sorunlarında yeni çözümleri aramaya başladık. Buralarda neler olabilir falan, uygulama bazlı blockchain'ler olabilir mi falan diye burada birazcık üzerine e, kaşıyor. Ardından... İşte bu 3-4 gün önce yayınladıkları yazıda da diyor ki Anchors AppChain diye bir şey var. Anchors AppChain'den kasıt da ne? Diyor ki siz bir uygulama geliştirirken, blok zincir geliştirirken, 4 ihtim 3 ihtimal vardır aslında. Birincisi doğrudan bir tane katman bir layer 1 blockchain geliştirmeniz lazım. İkinci ihtimal bir tane layer 1'i kullanırsınız. Örneğin diyor Ethereum, Ethereum kullanırsınız. Üçüncüsü de diyor ki bir layer 2, yani işte poligon gibi bir yan zincirimiz bir şey kullanabilirsiniz. Bu üçünün arasında sıkışıyor diyor sistem. Burada da diyor ki bir tane problem var. Buna biz e, gürültülü komşu, noisy neighbor problemi diyoruz. Bu, bu problem de aslında kendine şeyden alıyor. Bulut bilişimden geliyor. Burada, da, ha, burada diyor ya, Cloud Computing. Yani bulut bilişimde var bu. Ben onu yazıda yazdım. Bulut bilişimde ne anlama geldiğini. Hemen yazıya da dönelim. Doğru ifadeyle söyleyeyim. Çünkü alıntı yapmıştım. Bu bant genişliği CPU'yu veya diğer kaynakları tekerleştiren diğer kullanıcıların bulut performansını olumsuz yönde etkileyebilen bir problem. Bu gürültü komşu etkisi altyapıyı paylaşan diğer sanal makinelerin ve uygulamaların eşit olmayan bulut ağ performansından muzdarip olmasına da sebep oluyor. Şimdi bu enkr ekibinden yazıyı hazırlayan da diyor ki gürültülü komşu probleminin sebebi bu. katman 1'deki blok zincire bağlanıyor uygulamalar ama hepsi aynı sanal makineye aynı sanal makine ve çalışmak için sınırlı kaynakları kullanıyor. Peki burada uygulama zinciri dedikleri şey neyi vaat ediyor? Bu diyor ki, Anchor bir paket olarak size işte buradaki Validator Binary'i, onun yapılandırma dosyasını, RPC uç noktasının blok tarayıcısını, yani kendi Explorer'nızı, pardon Testnet için, şunu kapatalım. Buradaki test net için faucet denilen işte kullanıcı aracılığıyla doğrudan stake etme desteğini gibi bu konuda zaten aylarda çalıştıkları için çok zor değil. Bir de borsalara hazırlık programına tanınıyor. Burada borsalara hazırlık programından kastedilen şey de diyor ki Enkır bizim bir network'ümüz var, borsalar konusunda know-how'umuz var, bilgi birikimimiz var. Size yardımcı olabiliriz, buradaki ilişkileri de kurgulayabiliriz diyor. Ve bunlara bir uygulama zinciri adını veriyor yani şöyle bir şey var internet teknolojilerinde Wordpress kırılımı da böyle gelmiştir. Şimdi Wordpress'in ilk çıktığı hatta beta e, hallerini hatırlıyorum. E, web sitesinde de böyle surf yapan dört kişinin resmi vardı kurucuların. E, surf dediğim internet surf değil, yani den sahilde. E, şöyle bir şey var internet teknolojilerinde. Gemimwood'un Substrate'de vurguladığı şey de bu. İnsanlar her şeyi planlayamıyor. İnternet teknolojileri kompleks bir alan. Yani bir proje yaptığınızda onun güvenliğiyle, tasarımıyla, içeriğiyle, e, net komünitesinin oluşturulması falan bir sürü parametre var. Gavin Wood mesela substrate diyordu ki yani insanların hepsi farklı farklı blok zincirler geliştiriyor. Blok zincirin bir Linux'te olması lazım diyor ve burada e, kullanıcıların pardon geliştiricilerin her şeyi düşünmemesi lazım. Biz onlara böyle paket yönetimiyle bir şey sunmamız lazım. Kullanıcı geliştiriciler sadece blok zincirde hangi e, parçaları koyacaklarına odaklanmaları lazım. Burada da anchoring yaptığı biraz bu. Şunu görüyorlar. Yani blok zincir geliştiren kişilerin sorunlarını görüyorlar çünkü bu kişiler gelip anchor'a başvuruyor. Burada düğümlerini yayınlamaları için başvuruyor. İşte gördüğünüz gibi burada diyor ya, bir sürü e, RPC servisi var. E, bunların sorunlarını görüyor. Bunlara uygun bir e, ürün geliştiriyor. Diyor ki siz şu, şu şu detayları düşünmeyin. İşte burada bahsi geçen yok. Blok genzgini oluşturma, borsalara girmesi için teknik olarak nasıl bu sistemin olması lazım. Bunlarla uğraşmayın. Bu tarafta biz bir paket sunalım. Siz sadece kendi uygulamanızı e, zincirini yapın diyor. Tabi bu onun iddiası. Başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek. Çok yeni bir teknoloji zaten bu. Çok yeni bir teknoloji olduğu için bekleyip göreceğiz. Bakalım ne olacak. Bu tarz videolar ara ara atacağım. Özellikle böyle daha teknik olan konularda biraz daha açıklayıcı olması için bunu da BTC de göndereceğim. Yazının altına muhtemelen eklenir.